Set 2 3 fazla asenkron motor 3 kademeli dirençliğe yol verme Merkezi havalandırma sistemi konu olarak çalışan üç fazla asenkron motor için aşağıdaki şartları sağlayacak şekilde PLC programını yazıp set üzerinde gerekli bağlantıyı kurarak sistemi çalıştığımız Problem 1 A. Standart start butonuna basıldığında motor şebekeye R1 artı R2 artı R3 dirençleri ile birlikte girecektir B. Sırasıyla 5'er saniye arayla V1, V2 ve V3 dirençleri devreden çıkacak ve motor dirençsiz olarak çalışmasını sürdürecektir. C. Stop butonuna basıldığında veya aşırı akım bölgesi açma sinyali verdiğinde motor duracaktır. No. No. Motorun ohmik direnç yerine endüktif direnç ile çalıştırıldığını düşünerek bir önceki kontaktör devreden çıkmadan bir sonraki kontaktör devreye giremeyecektir. Tamam şu bakayım. Şimdi <gülüyor> K1'ne sonra ilk devreye girdi. K1'ne, K1'e şey ne? q Evet. Ondan sonra ne var? Şah, K2, M2, Q2. Bir daha oğlum. K2, K3, K4 direkt devreye giriyor. Zaman vermiş miyim? Hı hı. Sırasıyla sadece. Beşen saniyemiş, saniye sırasıyla. Beşen saniye böyle çıkacağız. Bunu bir <gülüyor> zaman yargı yapalım. Daha net anlaşılması açısından. Stantörüne başlıyor iş. Öyle değil mi? İlkaç kim giriyor devreye? r K1-M Sonra K2-M Sonra K3-M Sonra K4-M Bunun devreye girişleri ne? 5 saniye K1-M'ye giriyor devreye Tamam Ondan sonra Kim giriyor devreye? K2-M Bu bir 5 saniye olacak? Şunu aşağıya girelim. 5 saniye sonra k 2 girdi. Evet. Ondan <gülüyor> 10. saniyede k 3 girdi. Daha sonra 15. saniyede k 4 girdi girdi. Şimdi omit direnç olduğu zaman sıkıntı yok. Niye? Bu kontaktörle bu kontaktör aynı anda kapatılabilir. Ne demiştik? Direnç az olan yeri akım takip edecektir. Akım şu ağırlıklı olarak, yani K2 ve kontaktörü ağırlıklı olarak devreçtiği <gülüyor> tamamlayacaktır. Ama bu endüktif bir olacak olursa, endüktif bir olacak olursa, ne oldu? K2 ile K1'in aynı anda kapanması demek, şunun şöyle kısa devre edilmesi demek değil mi? Öyle değil mi? İki ucu kısa devre edilmesi. Ters Tersiniksiyon gerilimi. Bunlar aynı üzerinde olacağına göre, Aynı düve üzerinde olacağına göre, bunlardan akım geçerken bunların üzerinden geçen akım, buradaki sargıları bir gerilimi mi? İndip yiyecek, trobo gibi düşünün, şu iki kontaktör kısa olduğu için, burada ya bir sirkülasyon akımı veya devreye girip çıkma sırasında ters indiksiyon gerilimleri ne yapacaktır? Dolaştıracaktır. O nedenle dediğimiz şey şu, bu çıktığı zaman nereye nereye girsin? Bu çıktığı zaman nereye girsin? Ha, eğer bu nereye de, girdi, bu devrede değilse ne olacaktır? Bunun ucu açık. Fendi üstünden bir sikilasyon akımı dolaştıramayacağım. O nedenle, k 1 girdi. 5 saniye sonra çıktı. K1B'ye girdi. Yine kendisinden 5 saniye sonra. k 3 girdi. 5 saniye sonra çıktı, kartı öpme engelinde çalışmasını bu şekilde sürdürüyor. Tamam mı? Ne diye kadar? Stop veya aşırı prüvesi. Öyle değil mi? Evet. Şimdi sınırlı çalışmayı yapmıştık biz, sizinle. Örneğin size şunu soruyorum, sistem stop aldığı andan itibaren stop olana kadar Devrede kalan eleman var mı? Yok. yok, yok. yok. O nedenle devreye kalıcı enerjiyi verebilmem için veya kalıcı olarak çalışabilmem için benim yardımcı bir ürün. Hmm. yardımcı bir elemana yani bir merkele ihtiyacım var. Yine set reset devresi yapalım. Start diyelim. Gitsin. Merger sıfır nokta sıfır setlesin. Biri. <gülüyor> tamam Daha sonra Hemen stoklarını buraya koyalım. Merkez 0.0 resetlesin bir bir. Aşık. Sadece stoklarına hayır, aynı zamanda aşırı atım yöneticisi açma verirse, Burayı ne yapsın? Açıklar açılsın. Açık. Açık. Açık. Normalde açık. Tamam Çünkü aşırı atım açma verdi reset altta. Şeyi anlatmıştık, güvenlik bağlantıyı anlatmıştık bunu yine tekrar üstüne dururuz. Hocam stokun yanına koyuluk bir gerek yok. Bunu mu? Evet. Stop bu konuda basılırsa veya aşırı akım açma verirse dursun. Evet. Öbür türlü yan yana koyarsan ne olur? Evet. Hem stopun basılmış olması lazım evet. kapayacak evet. hem de aşırı, evet. aşırı. Hem de aşırı aynı anda yapması lazım kapayacak ki seri olarak çalışsın da. <gülüyor> yani şu olur. hem stop parca evet. hem de evet. Daha evet. Daha evet. Daha evet. aşırı akım böylesi açma verecek evet. ki Reset olsun. Ama benim ne diyeyim o değil. Ya Stomu passan da versin. Tamam mı? Aşağı bir böylesi yapsa versin. Anlaşıldı mı? Yani bu da olsa bu da olsa kapasa pasa frontağını Reset assın. Evet Merkez ve zaman ölelerinde Gizli merkez sıfır nokta sıfır kaç tane zaman ölen var? P37 Kaç taraftan? 3 tane. T38 T39 T39 bunlar son zaman göreleri. Bu 5 saniye yani 50 10 saniye yani 100 15 saniye yani 150. Çarpı 150. Tamam. tamam. Şimdi aynı şekilde aynı şekilde stres etti mi gidelim şeyleri. E, ...kontaktörleri devreye almaya, yoksa mühürlemeli mi gideriz? <gülüyor> set, set resetli gitmek bu devrede daha mantıklı. <gülüyor> Çünkü devreye alma ve devreden çıkartmamız set resetle daha kolay. Öbür tür bir yazım burada kalıyor mu kalmıyor mu gibi düşüncelerimiz olacak. O zaman ne yapıyoruz? Input 0.0 <gülüyor> Niye çalıştırıyor? Merger haricinde? <gülüyor> K1M'yi seviliyor. Tamam mı? K1B'yi setledi mi? Setledi Peki K1B'yi kim resetliyor? T37 Buna yazalım bu T37 T38 T39 Kim neveden çıkarıyor? T37 devreden çıkarıyor Daman T37 bu neveden çıkardı Yok. k 1 Tamam mı? Bu k 1 daha sonra diyoruz sen 2 mi devreye alır? K2M K2M'yi setmenin. Anlıyorsa aşağıya yedik kamerayı. Evet. Tamam. Evet. Peki, K2M'yi kim devreden çıkarttı? k 38. K3810'u devreden çıkarttı. Bu evet. da K3810'u ve atacak. Bu ne? K2M. Başka? K2M'yi durduğumuz zaman kim diye değirdi? t 38e k K3M. Şuradan devam edeyim. Şuradan devam edelim. Bu T38. Kim diye değiriyor T38 setliyor? K3M'yi setledi. 1-1. O sonra K3M'yi kimye setliyor? 9. T9-9. 9 T39 4 myi parantez düzeltiyorum k 3 myi resetliyor birlik yine T39 Kimi değerini alıyor? k 4 myi çıkarıyor. K4m bir kim çıkarıyor? Ben Başarılmış mı ya? Başarılmış mı? Başarılmış veya stop mı? Başarılmış mı? Başarılmış mı? Paraleler bağlıydı da burada ben kirleri dışı bırakıyor muydu? Evet. Aynı zamanda şuradan bunu çalayım, reset diyeyim. Ha sadece 4'ü derece dışı bırakabilirsiniz burada. Bir sıkıntı yok ama reset benim için ee, çok şey değil, karmaşık bir kısım değil. Şuna ne diyelim? Kalk, kalk 01 evet. mi dedik? 02 evet. mi dedik? 03 Q0 evet. Q0 Q0.4 evet. mi dedik? O zaman ilk resetlesi, reset. Q0.1 Kaç bitresi bunu? 1, 2, 3, 4 4, 5 Şimdi çalışmayı anlatayım tekrar. Sistemde baştan sona kalan bir eleman yok. Sistemde baştan sona kalan bir eleman olmadığı için bir tane merkezle sisteme enerji verdi. En azından zaman ürünlerine enerji verdi. Bir tane elemana ihtiyacım var. Merkezi kullandım. Tamam mı? Merkezi start butonuyla setledim. Daha sonra merkez zaman önerimi devreye aldı, 5-10-15 saniye, 3 tane bana ton zaman önerisi lazım. Ha ne oldu? Star Star aynı zamanda K1-Me'yi setledi. Evet. K1-Me'yi setledi. Ondan sonra k 2 meyi kim resetleyecek? d 37 t evet. D37-Me'yi setledi, K2-Me'yi setledi. d 37 t 38 D38-K2-Me'yi durdurdu, K3-Me'yi setledi k e F30'luğumuz K3B'yi durdurup K4B'yi çalıştırdı. K4B bundan sonra çalışmasını sürdürecek. Ne zamana kadar? Stop. Stop, Stop butonu veya yani aşağı akım bölgesine basılana kadar. Bunda basıldığı zaman ne olacak? Merkez zaman ödelerini evreden çıkartacak. Reset olup. Ve aynı zamanda Q çıkışım ne olursa olsun resetlenecek. Bu biraz uzun çözüm yoluydu. Set, reset yaptık ama uzun çözüm yoluydu. Şimdi daha önce seni göstermiştik. Karşılaştırma kontaklarını göstermiştik. Bunu bir de karşılaştırma kontaklarıyla çözelim. Aynı yere. Şimdi yine aynı şey geçerli Baştan sona zaman öğelerini devre tutacak bir elemanla mümkünne Start butonuyla Setleyip Merkel 0.0'ı Yine stop butonu Veya Aşığı akım Resetleseyip Merkel 0 .0, 1, 1. Tamam Bu Bu şekilde Zaman üyesini de evdeye alsın Merkel 0.0 T37 ne kadar bir zaman olsun bunun fark etmez. İster yazı ister yazı. Burada benim için önemli olan zaman öylesinin açık veya kapalı pontağın konum değiştirmesi değil. Benim için önemli olan karşılaştırımlar kontağındaki sayısal değer. Tamam. Şimdi zaman aralıklarıyla gideceğiz. Ne olacak? T37 büyük integer sıfırdan. Hmm. Öyle değil mi? Evet. T37 sıfırdan büyük olduğu zaman kimi devreye alsın? K1'i devreye alsın. Bu ne demek? T37'nin değeri, T37'nin değeri 0'ın üstüne çıktığı anda K1 devreye girecektir. Hocam eşitleri kullanabilir miyiz? Burada eşitleri kullanmamız çok da sağlıklı olmaz. Niye? Şu nedenden dolayı, PLC ran yaptığında, PLC üzerinin değeri sıfır. Öyle değil mi? Bakın daha hiçbir butona basmadık. Sadece PLC'yi ran yaptım. PLC'nin önü açık, önü açık olduğu için zamanı sıfır. Ama o bu şartı sağlıyor. Yani sıfır büyük eşit sıfır olduğu için bu kontakta bakıp direkt karşıya nevriye girecek direkinde. O nedenle büyüktür burada koymak. Daha mantıklı. Niye? Sıfırdan büyük olan en küçük değer 1'dir. 1 e olabilmesi için de zaten zaman bölgesinde saygına başlamış olması lazım. Öyle değil mi? Peki T37'nin sıfırdan büyük olduğu her yer benim için o şartı sağlar. Yani K1 şu durumda zaman diyar bu tarafında devamlı devreler. Öyle değil mi? Ama ben diyorum ki ya beşinci saniyede devrelerden çık. Öyle değil mi? Bu şart nedir? Bu şart şudur. t 37nin t 37nin sıfırdan büyük Beş. 50'den küçük olduğu durumdur bu. Öyle değil mi? Sıfırdan büyük 50'den küçük oldu. Veya şu şekilde yazalım. F37'nin büyük 0, küçük 50 olduğu şartta. Aynısı mı bu? Aynısı. Aynısı. Bu bize daha mantıklı. Yani üstte yazın daha mantıklı. Niye karşılaştırma konudan da şu neydi? 37 büyük intijger 0 dediğimiz şey. Aslında K37'nin buraya kayıp sıfırı buraya geldiğinde yani şu şekilde döndüğünde ne olur? T37 büyük sıfır şartı dönüyor şimdi işte. tamam mı? yani şu daha mantıkla gösterebilir ee, peki T37'nin sıfırdan büyük olduğu şart doğru Bir de benim buraya diğer bir şart daha koymam lazım bu da T37'nin Beşler istedim. küçük olduğu zaman olması lazım. Yani t 37 küçük intijer 50. Öyle değil mi? Evet. Bu da T37'in 5 saniyeden küçük olduğu. Onu da tekrar buraya yazayım. T37 intijer 50. Bunu buraya kaydırdık. Öyle değil mi? Bunu hmm. buraya kaydırdık. Yani... F37 50'den küçük olduğu şart. O zaman ne oldu? 1'de başladı 49'da bitti 50 o şartı sağlamaz Burada şeyi peşin işaretini koyabilirsin Ama koymasak ne olur? Koymasak 49'da biter 51'de başlar öbürü. 49'da biter 51'de başlar. Arada 0-2 saniyelik bir gecikme vardır. O da çok şey değil. Çok küçük bir zaman. Zaten ne dedik bunun bobin olduğunu düşünün demiştik. Sallamalı gitmemiz lazım. Yani bu çıkacak devreye öbürü ondan sonra girecek. Anlaşıldı mı demek istedim? Yani arada illa daha bir sürü hatta arayda daha da büyük bir zaman gelirmesine ihtiyaç duyabiliriz. Çünkü emin olmam lazım. Ben bunu kes dedim veya devreye gir dedim ama kontakların gerçek zamanlarda ne yapacağını bilemiyorsun. Şimdi o nedenle bunu değişik bir kullanmadık. Tamam, tamam Bir diğerini K2M k K2 ne olacak? P37 <gülüyor> Büyük İntijer 50'den büyük olacak. Öyle değil mi? T37 hmm. küçük intijir kaçtan küçük olacak? Hmm, 100, 100'den küçük olacak. Bu arada kim çalışacak? K2. K2M hmm. çalışacak. Set falan demiyorum dikkat edin. Setlik bir şey yok burada. Anlaşıldı mı? Hmm. Daha sonra T37'nin <gülüyor> Büyük indici 100 t 37nin küçük indici. Can 39, 38. 39 abi ise. Bir tane mi tam. İtalya karşılaşma kontrahaya gidiyoruz. Her zaman öylesi. O yüzden de burada olursa o fark etmez. Miyim? Tamam. Evet. tamam. Evet. T37'ini büyük indici 100'iden k3 men gelecek devreye. Ve en son artık ne olacak? T37'nin tamam. e Büyük integer 150'den sonraki yürek devreye K4M devreye girelim Tamam Karşılaştığımı kontak böyle yaparsak da sistem bu tamam. Şimdi Bakalım aşırı akımda veya stopla duracak mı? Ona bakıyoruz. Aşırı akım açma verdi veya stop açma verdiği zaman merker vesetlendi. Merker vesetlenince ne oldu? Daba resimini de gidi. E, Konta anlaştı. Zaman resimleri sıfırlandı. Sıfırlandığı zaman ne oldu? Şu şartların hiçbiri sağlamadığı. Öyle değil mi? Bu şartların hiçbiri sağlamadığı için K1M, K2M, K3M, K4M çıkışları pardon enerji vermeyecek. Yani motor o kontaktörlerle çalışmayacak. Tamam mı? Soru, soru soran var mı karşılaşıma kontaktörle ilgili? Tamam Tamam